Gelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Engin denizleri aşmış ve Windows'a gelip gecelemiştik. Sonrasında Palamutbük'ünde güzel vakit geçirmiştik. Eğer bu bölümü izlemedikseniz sağ üstte beliren video kartına tıklayıp izleyebilirsiniz. Ayrıca videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Yeni bölümümüzde ise Palamut Bükü'nden önce aktüre gidiyoruz. Eda burada size ilk yardım kitiyle sinek ve arılarla mücadele kitlerini tanıtıyor. Sonrasında Dirsek Bükü'ne geçiyoruz. Dirsekte bağlanma ve su altı değişik halat alma yöntemlerini gösteriyoruz. Ve tabii ki de artık sezonumuzun sonuna geldiğimiz için Arktur'a e dönüp direğimizi toplayıp teknemizi toparlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Sonraki sezonlarda görüşmek üzere. Biraz da burada keyif yapalım. Delmişim. Fıratçı arkada. Hangi tekne? Şu. <gülüyor> Selamlar. Teknede ilk yardım çantamızda neler var onları anlatmak istedim size. Bunun dışında tabii bir sürü eksiğimiz vardır ama bunlar benim en çok ihtiyaç duyduklarım olabiliyor. Mesela çarpmalara karşı futbolcuların bacaklarına sıkılan şeylerden alabilirsiniz. Spreylerden. Çok iyi oluyor. Hemen ağrısını alıyor o anlık. Müthiş uyuyabiliyorsunuz. Ee, yine çarpmalardan bahsetmişken hiridoit e, jel. Bu çok hoşuma gidiyor. Benim bütün morarmalar. Ben özellikle çok sakarım. Her yere çarpabiliyorum. Morarmayı hemen ödeme e, söküyor. Morarmayı baya baya zayıflatıyor. Hiridoit diye yazıyor. Bakın. Ee, arkasından e, tabii ki yara bantları sargı bezleri. Bunları saymayacağım ama mutlaka batikon olmalı. Her an bir yerimiz kesilebilir, bir şey batabilir. Tabii ki amonyak. Özellikle geçen sene e, biliyorsunuz deniz anası bayağı bir yapışmıştı, karnıma geçmişti. Amonyak olmayınca işte sirke vesaire bir sürü şeyler denedik ama sonra hemen bulmuştuk. Bunu ayırmıyoruz artık tekneden. E, kas ağrıları için muskoflex mesela hap ya da ne bileyim fas jel olabilir. Şu anda kalmamış bizde. O yüzden gösteremiyorum. Mutlaka kas ve eklem ağrıları için bir şeyler bulundurun. Parol zaten biliyoruz. Ee, Parasetamol. Ben e, majezik bir tek geçiriyor. Benim baş ağrım vesaire o, Onlar için mutlaka bir ağrı kesici ateş düşürücüler var. Ee, silverdin çok çok önemli. Yanık kremi. Mutlaka taşıyın. Ee, elimi mesela çakmakla yakmıştım ben. Ne bileyim bir şeyler oluyor ve ihtiyaç duyabiliyoruz. E, fenistil ve hitrizinden bahsedeyim. Bunlar da alerjiler için. Herhangi bir alerjik reaksiyonda işte kabarmalarda. Şunu da bunda jeli çok çok işe yarıyor fenistilin. E, hitrizinden de bir tane mutlaka içiyorum. Ne olur ne olmaz diye haptan. E, Otrivin tabii ki. <gülüyor> Burnum tıkandığı zaman uyuyamam. E, teknede de bu tarz şeyler olabiliyor. Mutlaka taşıyorum. Bakodern ya da Bactropan gibi herhangi bir kremlerde açık yaraların hemen iyileşmesini sağlayan antibiyotikli kremler gayet işime yarıyor. Bu kadar. Allah korusun tabi ki hiç başınıza bir şey gelmesin ama mutlaka olmazsa olmazlarım bunlar. Evet elimdekinden anladığınız neyden bahsedeceğim sinekler ve arılar. Teknede uzak tutmak için bir takım önlemleriniz var. Bunlardan mutlaka teknede olsun arkadaşlar. Mesela cibinlik, biz cibinlik deriz. Bilmiyorum başka yerlerde başka bir şeyler deniyor mu buna. E, bu. Şunu mesela şöyle ufacık bir şey oluyor. Ve i̇şte katlonunu almıştık, her yerde de var. Mutlaka sinek öldürücüler. Of kesinlikle olmalı. E, bir de bu çok iyi bir spiral. E, bunu yaktıktan sonra araları vesaire uzak tutuyor. Sivrisinekleri zaten yaklaştırmıyor bu tarz şeyler de olabilir. Aklıma geldikçe ekliyorum. Ak Tur'da bir sabah daha. Her şey o kadar net ki. Baksanıza cillof gibi deniz. Buradan ayrılıp biraz dirsek büküne falan bakalım dedik. Dirseğe gideceğiz. Burada akşamları gürültülü oluyor sahil hoşumuza gitmiyor çocuklar çok gürültü yapıyor çözüyorum neyse işim var şimdi şunu çözeyim dedikoduya sonra devam ederim Birsek büküne geldik. Hemen zaten Akdur'un tam karşısındadır burası. Birsekbük'ü şöyle bir büktür. Üçgenimsi bir şekli var değişik. Şu karşı tarafta restoranı var. Keçiler dolaşır burada akşamları dağlarda. Gelirler, bir ziyaret ederler. Bu taraflar çok kalabalık, gitmek istemedik. Zaten bizim yerimiz şurasıdır hep. Şu boşluk. Şükür yine boş. Orada karaya çıma tutarız. Burası hemen derinleşen bir yerdir. Bu bir deniz kirpisi. Deniz kirpisi çok ilginç değil mi? Üstünde çok güzel bir desen var. Uzaylı gibi. Hadirse sonu artık. En dibi. Restoranın olduğu yer. Şu, şu Değişiklik yapalım dedik ya bu sefer de dibe geldik. Bakalım biraz da burada kalalım. Dip yine pırıl. Şöyle. Çok Kaptanımız bizi mantar kayaya mı bağladı? Çıkmaz tamam. inşallah orada Şimdi arkası çok, çok çok, şöyle dop dolu. Bakın. Bir de karşıya göstereyim. Sonra göstereyim. Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız. Tabii. Evet Mert Tatlan, mutma aynı oldun mu şimdi? Doldu evet, evet Okey. Bunun daha iyi. Burada bu kışı çıkarız diyorsun, önümüzdeki kışı. İyi. O zaman biz gitmiyoruz, kışın buradayız arkadaşlar. Dirseğin köşesinde, dirseğin tam ucunda. Restoranın orada, belki burada çıkmaz Şu kayanın arkasına gelsen çıkar. He Bir çeşit değişik bank gibi kayalar var. O kayalara halat bağlı, sarıklara bağlı bir Neymiş? Deniz yolculuğuna asla deniz ayakkabısız çıkılmazmış. Şu da çok değişik oluyor artık. Bilimizde.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 dekim sıvı patlaklık bir Bu arada da yakmaya çalıştılar arkadaşlar. Torpil yerleştirmişler ağaçların diplerine lanet yaratıklar. Artık onlar mı yaptı, başka kendi bilmez. bir aptal mı yaptı bilmiyorum. Hangi zekalar, hangi terörist düşünceler? Ee, bayraklı Tepe var. Belki bilenleriniz vardır. Küçük kolu, büyük oyun arasındaki o Bayraklı Tepe'de torpilleri ağaçların diplerine, diplerine yerleştirmişler. Maşallah Allah korusun <Gülüyor> <Gülüyor> İp olduğu gibi gözüküyor. Çok güzel. Burası marina gibi. Yan yana bağlamışlar. Artık baya gürültülü bir yer olmuş bence. O zaman oraya günaydın Kapımız bizi çözüyor kırıl kırıl bir denizden sizlere günaydın artık bay bay ayrılıyoruz see you sek. yolumuz açık olsun dan çıktık. Hisaren'in körfezinin içindeyiz. Açık tabii ki. Açık deniz sayılır koyu. Bakın ne göstereceğim? Sürpriz. Direyin <gülüyor> bizik. Direk indi arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Maalesef Dorisli günler bitiyor. Ne yapalım? Zaten kedilerimizi de çok özledik. E, moraller de bozuldu, herkesin bozuldu, sizin de bozuk. Bu yangınlardan dolayı. Gidelim artık vakitlice. Yapacak bir şey yok. Yine Doris sağ olsun. Her türlü nezaketini gösterdi bize. Her türlü güzelliği yaşattı bize. Görmediğimiz yerleri gördük. Sevdiğimiz yerlere gittik. Tekrar hatırladık. Hatta son görüşümüzün olduğu yerlere gitmişiz meğerse. Maalesef. Çökertme olsun. Mazı olsun. Kissebükü olsun. Son görüşümüzmüş. Hadi bakalım. Vedaya bir adım.